Merhaba sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar. Nisan 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Yengeçler, aile, kariyer, toplumdaki duruşunuz, genel sorumluluklarınız alanında Nisan ayı çok belirleyici bir ay. 1 Nisan'da Koç burcunda yeni ay doğacak ve bu yeni ay etkisiyle beraber geleceğe dair hedeflerinizi, sorumluluklarınızı, görevlerinizi işle ilgili konuları gözden geçirebilir yeni hedefler belirleyebilirsiniz 11 derece koç burcunda doğacak olan yeni ay ayın ikinci yarısına kadar olan süreçte kendini hissettirebilir Merkürle birleşiyor şironla birleşiyor bu yeni ay e, iş arayan e, yengeç burçlarımız için kariyer hayatlarında bir başlangıç oluşturabilir veya mesleki seçimlerinizde önemli bir adım atabilirsiniz çalışıyorsanız iş ortamınızda mesleki alanda çalışma koşullarınızda sorun yaşadığınız alanlarda bazı iyileştirmeler olabilir iş eğitimleri iş seyahatleri bu yeni aile beraber gündemde olabilir özellikle üstlerle ilişkiler otorite figürleri ilişkiler Aile içinde çalışıyorsanız ebeveynlerde olan ilişki dinamikleri yine aile ortamında özellikle anne baba sağlıkları ve onlarla ilişkileriniz yeni ayın kapsamında Nisan ayı içerisinde sizin için öncelikli hale gelebilir yengeç öncü bir burcu olduğu için en güçlü etki alan burçlardansınız lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 11 derece ve yakınlarında mı Eğer böyleyse bu yeni ayın sizin için çok daha özel ve önemli etkileri olmasını bekleyebiliriz verebilirsiniz ayın 15'ine kadar yeni ay kendini hissettirecek yavaş yavaş bu enerjiler ortaya çıkacak Siz de artık belki içinde bulunduğunuz Hani yapmak istediğiniz konuları işle ilgili kariyerle ilgili hedeflerinizi yeni ayın vereceği cesaretle ve motivasyonla daha fazla gündeminizi alabilir harekete geçebilirsiniz ve buradaki sorunları çözmek için bazı çözümler yollar arayabilirsiniz Mars ve satürn 5 Nisan'da kova burcunda birleşecek bu çok güçlü bir kavuşum Kralı Nasen denilen bir kavuşum zor bir açıdır kolektif alanda da, toplumsal alanlarda da önemli etkilerini hissedebiliriz sizin 8. evinizde meydana gelecek finansal konular parasal konularda biraz baskılar olabilir yani Örneğin bir iş girişiminiz var. Kendi işinizi kurmak istiyorsunuz. Bununla ilgili parasal ihtiyaçlarınız var. E, veya genel olarak ihtiyaçlar doğrultusunda e, parasal bazı ödemeleriniz var ve bu buralarda zorlanıyorsunuz. Yani bir borç konusu olabilir bir vergi olabilir bir sigorta kredi konusu olabilir e, satürn baskılar ve kısıtlamalar getirebilir ve mücadele edilmesi gereken koşulları ortaya çıkarabilir Ama her şey biraz daha zorlayıcı olabilir bu dönem içerisinde eşinizin parasal kaynaklarıyla da ilgili kısıtlamalar engeller olabilir ancak bu zorlayıcı etkilerle mücadele edildiğinde çok güçlü dönüşümlerle de karşılaşabilirsiniz çok daha güçlü köklü bazı e, maddi durumunuza etkileyecek değişimlerde olabilir ayın beşinden itibaren Venüs balık burcuna geçecek 15'inden itibaren ise Mars artık e, kova burcundan ayrılıp balık burcuna geçecek 15'inden itibaren finansal konularda hissettiğiniz bu baskıların sıkıntıların kısıtlamaların etkisi de yavaş yavaş dağılmaya başlayacak sevgili yengeçler ayın 12'sinde ise yine çok özel bir gezegen kombinasyonu var bu daha iyicil bir etki ee, Jüpiter ve Neptün balık burcunda kavuşacak bu iki gezegen 13 yılda bir kavuşurlar ama balık burcundaki en son kavuşumları 1856 yılında meydana gelmişti ee, yine kolektifi etkileyen çok güçlü bir tesirden bahsediyoruz ve size dost bir burçta su grubu balık burcunda olacak ve Üstelik hem Jüpiter hem Neptün balık burcunu yönettikleri için çok güçlüler yüceldikleri bir pozisyondalar ee, ve sizin dokuzuncu evinizde meydana gelecek ilham veren bir açı bu yani bu açının etkisiyle hayata bakışınız derinleşebilir anlam arayışınız manevi yanınız güçlenebilir kabullenişe geçebilirsiniz sezgilerinizin güçlendiği empati gücünüzün arttığı bir dönem yüksek ilhamlar her alanda size destek olabilir Çalışmalarınızda, eğitiminizde, manevi gelişiminizde bu Jüpiter Neptün'ün potansiyel enerjilerini değerlendirebilirsiniz. Şanslar ve fırsatlar da var, yardımlar da var. Nerelerde yardımlar gelebilir? Örneğin hukuksal alanlarda sorunlarınız varsa, hak arayışlarınız. Burada bazı hukuksal yardımlar, ödüller gelebilir. Yurt dışı konuları, uluslararası alanlarda çok önemli yani idealist idealize ettiğiniz konular olabilir bunlar belki hayal ettiğiniz seyahatler olabilir. Hani buralara kavuşma konusunda, bunların oluşması konusunda yine güçlü etkiler söz konusu. Akademik alanlar, eğitim, kişisel eğitim her alanda güçlü etkiler var. Ve bu dönemde özellikle inanç alanı, manevi alan güçlendiği için manevi yolculuklar yapmanız mümkün bu Jüpiter Neptün kavuşumu Venüs'ün de desteğiyle beraber Çünkü Venüs de ayın ikinci yarısından itibaren balık burcunda güçlenmeye başlıyor e, güzel yolculuklar seyahatler olabilir Bunlar işte manevi yolculuklar olabilir buralarda ruhsal rehberlikler alabilirsiniz size yol gösterecek önemli güçlü kişiliklerle tanışmanız mümkün e, bunun yanı sıra böyle e, deniz yolculukları örneğin e, seyahatlerini daha fazla destekliyor bu gezegen kombinasyonu, böyle hedefleriniz, hayalleriniz varsa bununla da ilgili yardımlar alabileceğiniz şanslı bir dönemdesiniz aslında. Ve ayın 16'sına geldiğimizde Terazi Burcu'nun 26 derecesinde Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay 4. evinizi aydınlatıyor. Farkındalıklar Yani çünkü her Dolunay bize bir farkındalık verir duygusal, zihinsel anlamda. Plüton'un da güçlü bir etkisinin olması dönüştürücü bir süreçte olduğumuzu da gösteriyor. Hangi alanlarda olabilir bu dönüşümler? Daha çok aile, yuva temaları, önemli ilişkilerimiz, evlilik gibi konularda olabilir. Terazi zaten ilişkileri anlatan bir burç ilişki dinamiklerinizle ilgili evlilik yuva kavramlarında önemli kararlar verebilirsiniz evlilik olabilir yuva kurmaya karar verebilirsiniz bunun yanı sıra Tabii ki ayrılıklar da olabilir artık bitmesi gereken ilişkilerdir Bunlar artık e, sorunlu ilişkilerdir yani hayatınızdan çıkarmak istediğiniz ve gerekli olan ilişkileri hayatınızdan çıkarabileceğiniz bir dolunay yani bu dolunayın tesirleriyle bunlar gündeme gelebilir aile üyeleri ebeveynleriniz anne baba sağlıkları onlarla belki bir evde yaşıyorsunuz hani evden ayrılabilirsiniz taşınabilirsiniz kendi evinizi açabilirsiniz yani bunun gibi yaşam alanlarınızda ev yuva alanlarında olabilecek dönüşümler var emlak almak satmak ya da aileye ait toprak gayrimenkul gibi değerlerin de dönüştürülmesi anlamında yine güçlü etkiler söz konusu lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 26 derece ve yakınlarındaysa bu bahsettiğim etkileri çok daha güçlü bir şekilde hissedebilirsiniz ve ayın 16'sından sonra ee, bu etkiler çok belirleyici olabilir ev aile yuva ile ilgili etkiler Venüs ayın 25'inden sonra Neptün'le ardından Jüpiter'le kavuşmaya doğru gidiyor çok özel bir kavuşum yaratıcılığınız artıyor sezgileriniz artıyor manevi gücünüz artıyor bu ay sanatla ilgilenmeye maneviyata yönelmeye özellikle biraz zaman ayırın zaten manevi bir ay Nisan ayı ve sizin için çok verimli de olabilir bu Nisan ayı çok yüksek ilhamlar alabilirsiniz yani hem ruhsal alanlarda hem sanatsal alanlarda yaratıcılığınızı manevi ruhsal gücünüzü çok olumlu bir şekilde ortaya çıkarabilirsiniz ilişkilerinizde özellikle anlayış ve empati geliştirmeniz veya sizin ihtiyaç duyduğunuz alanlarda başkalarından anlayış ve empati almanız mümkün Sorunlu ilişkilerde bağışlamalar olabilir. Hani küs olduğunuz kişilerde ilişkilerinizi tekrar gözden geçirebilirsiniz, affedebilirsiniz. Bunlar böyle bir iyileşme getirebilir, enerjilerde bir iyileşme getirebilir, hayatınıza bir şifa getirebilir sevgili yengeçler. Ve 30 Nisan'da Boğa burcunda yeni aile beraber Güneş tutulması olacak. Bu daha çok Mayıs'tan sonra ve yılın ikinci yarısında aslında gündemimizi şekillendirecek önemli bir güneş tutulması. Bununla ilgili detaylı bir video hazırladım. Astrofoni Demet Baltacı YouTube kanalımda burcu Güneş Tutulması videomuzu da izleyebilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor.